Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Susun, iyi misin? Teşekkür ederim başkanım. Siz nasılsınız? Sağ ol. Değişiklik yoktu değil programımızda? Bu saatte konuştum. Evet. Burada bir ezan vaktiydi. Ben caminin yanında oturuyorum hemen. O yüzden bir beş dakika geciktik. Sıkıntı yok, yok yani. Çok doğru. Ee, sanırım sesinizde bir kesiklik var ama. Bak. Öyle mi? Kötü mü geliyor Açayım biraz daha sesini. Şimdi nasıl? Şu an güzel evet. Evet nasılsınız başkanım? Teşekkür ee, ederim. corona korona günleri. Korona günleri vallahi şey çok iyi gittiğini söyleyemem. Sıkıyoruz. Çok fazla çıkamıyoruz dışarıya. Yasaklı olduğumuz için. Kaçınca da polislerden, emniyet görevlerinden korkuyorum. Şaka tarafı bunları, espri yapıyorum. Ama güzel tarafı bol bol her gün mahsele ediyoruz, biliyorsunuz. Doğru. Yani eskiden pandemi çıktığı zaman maçlar da yoktu, hiç zaman geçmiyordu, film filmlere kadar. bu Bundesliga başladığında çok böyle mutlu olmuştuk. Ee, hakikaten en azından maçlar var ki günümüz zamanımız geçiyor yani. Evet. Bir de iyi ki 21 takıma çıkardı bu Nihat kardeş. Olayları her gün bahsediyoruz. Eskiden hafta içi haftasonu Şimdi her gün başımız var keyifli bir şekilde. Ya futbolculara bilemem tabii. Tabi onlar için biraz daha yoğun geçiyor. Sürekli teplas seyahat, yolculuk vesaire. Evet, eee demişken bir takım demişken en şampiyonluk yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? O tabii Galatasaray koşuyor. <gülüyor> şampiyonluk tabii e, çok erken böyle bir şey söylemek daha şampiyonluğu belirlemek erken. Mal mavi bazı kardeşlerimiz biliyorsun şampiyonluğu belirliyor ama sonu hüsranla <gülüyor> hüsranla bitiyor. Ama güzel tarafı üç büyükler bir kere isim üzerinde. Dördüncü büyük arkadan koşarak geliyor. Trabzonspor. Dolayısıyla Alanya Spor ve de Başakşehir Spor da yavaş yavaş katılacak bu gruba. İlginç bir lig yediyeceğiz gibi diyorum ama e, tabii yine e, üç büyükler özellikle bana da sorarsam Beşiktaş da çok avantajlı bir durumda çünkü hakikaten iyi top oynayan e, çok güçlü oyuncuları olan bir takım üniversite gözüküyor. Bizim daha tabii çok yeni aldıkları oyuncular çok yeni çok da genç. Belki zamana ihtiyaç olacak onların ama Hepsi bu kupayı kaldırabilecek kapasitede beş tane takım görüyorum ben can. Alan spor atay spor gazan tepi çıkar mı yer içinde peki? E niye çıkmasın? Çünkü hakikaten hem genç hem de arzulamışlar şampiyonluk onun için çok önemli. Çünkü bizim çocuklar biraz yavaş yavaş kanıksamaya başladılar. Artık Türkiye'de değil de Avrupa'da biraz şampiyon olmak istiyorlar. Türkiye'deki şampiyonluk onlar için biraz daha e, az kıymetli olmaya başladı. Dikkat ederseniz de Fenerbahçe'ye, Galatasaray'da dünden itibaren kupalardan bile vazgeçtiler. Dolayısıyla evet. Alanya Spor'da olsun, Hatay olsun. Ben Hatay'a da çok e, futbolda çok beğeniyorum. E, hmm. Son zamanda Antalya Spor olsun. Onlar da gayet güzel bir futbolla e, yarıştan çekilmediler. İlginç ve hoşuma da gidiyor. Çünkü eskiden Eskiden derken tabii sen daha çok gençsin ama mesela 90'lı 2000'li yıllarda üç büyüklerin dışında başka favori hiç olmazdı. Muhakkak bu 3 büyüklerin şampiyon olurdu. Şimdi öyle değil artık. Şimdi gördüğümüz kadarıyla e, ve de izlediğimiz kadarıyla bir Başakşehir gibi, bir Bursa gibi artık yeni yeni şampiyonlar gelmeye başladı. Niye bu? Alanya olmasın, niye Hatay olmasın? Olması da güzel. Çünkü renk atıyorlar lige. Evet. Peki devre arası yapılan transferlerini Galatasaray'a nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Şimdi tabii ilk defa sanıyorum ki Fatih terim'in işaret ettiği oyuncular alındı. Bir kere çok güzel tarafı, çok genç oyuncuların olması Galatasaray'ın istikbal açısından çok önemliydi. Dolayısıyla bu 4-5 arkadaşım belki bugünlerde esas futbollarını göremiyoruz. Esas karakterlerini göremiyoruz ama çok yakında onlar da gösterecekler kendilerini. Hı. Ve artık dün de izlediğim maçı Can. Artık bizim o yaşlı bir topla bütün maçı götüren oyuncuların artık gitmesi lazım daha sahiden. Yani söylemek istediğim belhandaların işte ne kadar fal ne varsa Bunların takımı da artık yavaş yavaş gitmeleri gerekir. Yenine genç, istikbara dönük genç oyuncuların var olması gerekir. Onun için Fatih de zaten buna e, özellikle Can Ahmet özellikle istiyor bunu. Ve de anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, konuştuğum kadarıyla buna da çok iddialı. Eğer yönetimler de buna destek verirse, Galatasaray Ön iki iki sene içerisinde inanın ki Avrupa futbolunda çok önemli yere gelebilir. Ama destek gerekir. Ama para gerekir. Dolayısıyla Galatasaray'ın şansı da çok. Çünkü bu kadar zor durumda bir kulüp hala başı çekiyor çok önemli bir iş yapıyor demektir. Onun için Fatih Terim'in dışında ben hem oyuncularımı hem de sevgili başkanı kutluyorum. Çünkü bu bir takı oyunudur. Demek ki bu kardeşlerimiz de her ne kadar zaman zaman birbirimize kızıyorsak da başarılı bir futbol kulübü yönetiyorlar. Özellikle bunu altın çizeyim Can Ahmet. Dolayısıyla inşallah da başarılı olurlar. Biz Galatasaray'a keyif alırız. Başkanım, Selahattin Ekrekli abim de yayına gelmiş. Babel hakkında görüşlerinizi soruyor. Fatih Hoca neden ısrar ediyor? Senin yanında mı hala o? Senin yanında mı yoksa? Benim... Yok, beraber değiliz şu anda. Ha, değilsin, tamam. Yayınım. Ee, Yayınım. Onu çok sevdiğim bir Selahattin, çok sevdiğim bir kardeşim. Dolayısıyla e, onunla bol bol röportajlar buluyor. Babel tabii şu anda Fatih'te haklı çünkü ee, tamamen gençlere dönük bir takımı koymak risk olarak görüyor. Dolayısıyla arası da hakikaten bu çünkü Babel bir zamanların çok önemli bir oyuncusu. Falcoa gibi. Evet. İşte gibi. ama bunları çıkardığınız zaman dün gördü ki dikkat ederseniz dün son 20 dakikasında tamamen gençlerle oynadı ve o gençler aslanlar gibi oynayıp, koşup son iki tane gol attılar. Demek ki evet girmek gerekir. Ama işte o sizin arkanızda silah yok mu? İlla şampiyon olacaksın. Aman yoksa mahvolduk. Yönetim düşer. Yönetim kalkar. Yönetim... Ya bırakın. Fatih Terim yapmayacağını yapsın. Zaten yapılacak da arka arkaya gelecektir. Dolayısıyla Babel'de çok önemli bir oyuncu ama artık yaşı gelmiş bir yere Elhan'da öyle, Falcoa öyle, Feguli Keza Dolayısıyla yavaş yavaş bu genç oyuncuları koyacaktır Can Ahmet sevgili Fatih ve onlardan da ümit alacağız gibi geliyor bana. Burada bayağı bir şey izleyen var. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Benim fanlarım da hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ güzel bayağı evet. izleniyorsun derim. Kutlarım seni de. Teşekkür ederim başkanım. Eee demişken Fatih'le yönetim arasındaki ilişkiyi nasıl denetleniyorsunuz başkanım? Bunu soracağım. Ee, Biliyorsun. Özellikle bu son belki bir, bir buçuk ay evveline kadar pek araları iyi, iyi sayılmazdı gördüğümüz kadar. Efendim? Canhane duyamadım Yok, yok ben bir şey demedim. Hani özellikle transfer konusunda değil. Duymuyor musun? Tamam. Sesi sesim, sesim geliyor mu başkanım? Gayet iyiydi. Tabii geliyor. Benim geliyor bu. Sizin geliyor da bir kesim alıyor musunuz? Sesiniz geliyor başkanım, Arada bir kopma oluyor. Wi-Fi üzerinden mi bağlantı yapıyorsunuz? 45 üç yaparsanız yaparsınız daha sağlıklı bir yayın olacak. Ne yaparsın? Dört üç üzerinden, mobil cihaz üzerinden bağlantı. Kendi internetsinizi açarsınız telefonun, daha sağlıklı bir yayın olacak. Tamam o zaman. Başkanım. Ne yapayım? Bakayım, yapayım o anda. Başkanım sesiniz gelmiyor. Başardın mı? Herhalde başkan şu an geçiş yaptı, birazdan gelecek. Seyircilerimiz sorularını yönetirse ben de sormaya yöneteceğim. Evet evet. Geldim. Şu an geliyor. Geldim o zaman ya. cevabınız başlamıyor. Tamam. Evet şu an bağlandınız. Evet. Tamam güzel. Demek ki bir tanesi kesmek gerekir. Şimdi evet. Fatih Terim mutsuz, mutsuzluğuyla birkaç senedir hep biliyorsunuz devam ediyordu. Çünkü istediği oyuncuların alınmadığını, istedikleri oyuncuların en, sonla, en sondakilerin alındığını, ve de yönetimle bir yönetimle bir ego savaşları vardı. Yani yönetim ve başkan ben diyor, her zaman olduğu gibi Fatih ben diyor. Bunları biliyorsun, biz Galatasaray'da son yıllarda çok izledik çünkü e, yönetme göre evet. çoğu ego. Yani ben hikayesinde e, Fatih terim hakkı var çünkü o zaten bir bir e, ego, ayrı bir ego. Yani Fatih terimin bugün reddetmek mümkün değil ki. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör. Dolayısıyla o egosu evet. olmasa da doğal. Siz buna destek vermeniz gerekirsen köstek olursanız Fatih'i de Galatasaray'ı sıkıntıya sokarsınız. Allah'tan ki son dakika hatırlarsın Can Ahmet. Biliyorsun Fatih'i çağırdı Mustafa. Ben o zaman zannettim ki Fatih'i devre dışı bırakacak. Çok üzüldüm. Ama neyse ki o süre içerisinde ile olan diyalogları gayet iyi geçmiş ve Fatih de gayet mutlu bir şekilde tekrar teknik direktör bakamında dönmüş oldu. O günden beri de Fatih de daha bir moralli. Daha e, tabii ki yönetimi yapmadığı görevleri de için yani bir başkan gibi, bir yönetik üyesi gibi sağ saha içindeki, saha dışındaki mücadelelere de destek verdiği için tabii ki Fatih şahı da keyfi ama her ceza Galatasaray'ı sıkıntıya sokuyor. Yani Fatih'in aldığı her ceza onun o makamda uzaklaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Galatasaray ceza yiyor. Hiç bunlara gerek yok. Fatih şu anda teknik direktör. Teknik direktör sonundaki işleri yapacak. Diğerleri de bırakacak sevgili Mustafa'ya veya kim varsa arkasında. Pek fazla arkasında kimse yok ama olsun. Yine 4-5 kişi var bildiğim kadarıyla yönetimde. Dolayısıyla e, şu anda Fatih'e dokunmamak lazım. Gayet iyi gidiyor. Hocam, hazır. Mustafa e, Başkanım, Mustafa Gengiz yönetimini başarılı buluyor musunuz? Genel yani anlamda. Benim bulup bulmamı önemli ama, benim bulup bulmamı ama yani biliyorsunuz divan kuruluyla dahil kavgalı. Genel kurulu kavgalı sadece barışık olduğu bir ultra grubuyla barışık. Onun için de taraftarın çoğunla da kavgalı veyahut da barışık değil. Dolayısıyla ben bir de, bir de bir de söyleyeyim. Galatasaray spor kulübü. Galatasaray futbol kulübü değil. Bugün basketbolun halini görüyorsunuz. Voleybolun halini görüyorsunuz. Galatasaray'da camet izin verirsen biraz anlatayım. 15 seneden beri müthiş bir dekadans var. Yani düşüş var. Çünkü evet. 15 sene Galatasaray'ın 70 milyon dolar borcu vardı. 70 milyon. Galatasaray'ın bir Ali Samiyen stadı vardı. Galatasaray'ın bir adası vardı. Galatasaray'ın bir rivası vardı. 2200 dönüm. Galatasaray'ın Flora'da 100 dönüm kullanabileceği bazı akraken yerleri vardı. Ve öf ve adetlerine saygı bir kulüptü. Şimdi 15 sene sonra, sayalım bunları tekrar baştan. Baştan görüyoruz ki artık Galatasaray, Ali Sami'nin gitti. Yok oldu. Yerine bir Serantepe yapıldı. Seyran Tepe'nin haklarını da alamadılar daha. Yani Galatasaray, Ali Sami'nin bıraktığı gibi, milyonlarca, milyarlarca para kaybettiği gibi daha bir stadı dahi yok. İkincisi, Galatasaray adasının hali biliyorsunuz. Şu anda işler acısı bir durumda. O da yok. Evet. Birinci, Riva diye bir yerimiz vardı. Birileriyle anlaştılar devletle anlaşaraktan. Sonra Riva gitti. Galatasaray'ın hiçbir sıkıntı, hiçbir alacağı verecek kalmamış durumda. Florian'ın 80 dönüm arasını aldılar geriye, elinden gitti sayın. 20 dönümü banka kefaleti ve banka faizleriyle alındı. Ondan sonucuma 70 milyon dolar borç, bugün 4. trilyon lira. Yani bakın, nasıl biz bir e, başkan ve yönetimine e, harikasınız, çok iyi iş yaptınız diyebiliriz. Yani kupa kaldırmakla bu işler olmuyor. Kupa kaldırmakla Galatasaray'ın bütün bunları geri alamıyorsunuz. Ama siz maddiyatınızı, arazilerinizi, mallarınıza sahip çıkarsanız ondan gelen paralarla futbolu yönetebilirsiniz. He, ayrıca en çok cümleğinde hakikaten Galatasaray'ın o asil görüntüsü, Galatasaray'ın zamanında herkesin şık ve de e, çok önemli baktığı görüntüsü bugün biraz daha sokak görüntüsüne geldi. Yani biz bunları kabul eden bir kulüp değiliz biliyorsunuz. Bizim Galatasaray 500 yıllık bir lisenin eğitiminden gelen bir kulüp olmuştur. Onu da övünüyorduk bugüne kadar. <gülüyor> He? Biz övünmek istiyoruz Galatasaray'ımızın söylemleriyle, başkanımızın söylemleriyle, başkanımız bugün Leyla'lardan bahsediyor, Fadive'lerden çıkıyor. Yani <gülüyor> biz hiç anlamadığımız sözler yani lütfen bıraksın bunları. Öbür tarafta sevgili Fatih Hocam da ondan boş bırakmayayım diye. O da başladı şimdi işte. işte Galatasaray'da varsa bir defa ceza. Eğer e, Fatih Terim varsa beş ceza. Yani bunlar bizim jargonlarımız değil. Galatasaray başkanları az, öz, konuşur. Galatasaray teknik teknoloji hiç konuşmaz. Sağda konuşur. Dolayısıyla Galatasaray'ın hakikaten Başarılı bir yönetimi yoktur. Zaten kendi aralarında parçalanmış. Belki 4 kişi 5 kişi şu anda idare ediyor. Diğerleri de dışarıdan izleyen bir Galatasaray köhne bir Galatasaray vardır. Seçim yapma şansları olamadı. Yapmak da istemiyorlardı zaten. Dolayısıyla bir bir olağan genel kurul yapmaları da gerekir. Maddi ve idari. Ondan sonra seçim genel kurulması gerekir ama bunlara daha izin yok. O yüzden ben Turgay Kırımlardan Gazen Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Mevletim'den memnun değil. Peki olası bir seçimde daha da seçim olacak zaten de tekrar başkanlık adayı düşünüyor mu Turgay Kırımlar? Evet şimdi altta da okuyorum merkez olacak diyor soruyor meraklı. Ee, biliyorsunuz evet. ben 90'da Canan'ın 90'da Yönetim Kurulu'na girdim Gazen'de 1990 sen var mıydın? 94'lüyüm ben, ben. Döneminde herhalde gelmiştim. Ben bırakmışım, sen gelmişsin. <gülüyor> Dolayısıyla ben Galatasaray'dan hiçbir görevden kaçmadım. Kaçmam da çok cesurumdur. Ee, Arnavut hırsı vardır. Kolay kolay pes etmem, bırakmam. Ee, ve de biliyorsunuz belki sevgili gençler varsa üç dönemde Galatasaray başkanlığı için aday oldum. Bir Yunan'a yedim, evet. bir Osman'a yedim. Bir de en son Dursun'a yenildim. Dursun da benim sınıf arkadaşımdır ayrıca. Dolayısıyla tepeden inme gelen başkanlarla savaştığım hep mağlup oldu. Ama ben aday olmam için Galatasaray'da bir şey yapılabileceğine inanmam lazım. Yani Galatasaray'ın değişeceğine inanmam lazım. Şimdi dikkat ediyorsunuz meydana hiç ismini ismini duymadığınız bir insan adayım diye çıkıyor. Saygı duyuyorum çünkü hakları var. Demokratik hakları var. Ama Galatasaray'da ne yapmışlar daha evvel? Hiç Galatasaray'ın kapısından girip çıkmışlar mı? Hiç yöneticilik yapmışlar mı? nasıl düzeltecekler? Bunlara bilmeden girip çıkmaları artık Galatasaray'ın e, şeyini taşırdı. Tavrını, sabrını taşırdı. Ama öyle bir Galatasaray olmalı ki eski yöneticilerden toplayabilmemiz lazım. Eskilerden. Yeni gençlerimizi de toplayabilmemiz lazım ve onları yoğurup bir Galatasaray modelini yeniden yapmamız lazım. Bunun için de bana şimdi bugünlerde herkesin söylediği ki döne kadar kıymetim yoktu ama şimdi biraz kıymetlenmiş olduğum gibi görüyorum kendimi. Hoşuma da gidiyor. Ruhumda okşunluyor mu görecek? Ya illa e, tek adaya gelir. Senin altında toparlayalım. Şimdi süreci gelsin. Otururuz hep beraber. Bunun sohbetini yaparız. Eğer ben Galatasaray'a gerekiyorsa, eğer Galatasaray'a bana ihtiyacı varsa hiç kaçmadım. Ama şu anda itibari ben hep söylüyorum aday değilim. Ancak böyle bir davet olursa abilerimiz kardeşlerimiz başımızda bir abiye ihtiyacımız var. Sizin gibi derlerse ben hiçbir zaman görevden kaçmam. Can Umarım anlatabilmişimdir. Peki başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Peki başkan olsanız neyi değiştirmek istediniz kulüpte? Neyle? Başka bir nasıl kulüpte neleri değiştirmek istersiniz? Gazel ile ilgili. Bir kere Gazel'da biliyorsun lokomotivimiz, lokomotifimiz futbol takımımızdır, her şeyden evvel. Demek ki futbol takımımızdaki e, idari anlaşını değiştirmemiz gerekir. Bunun için de benim Fatih Terim'e ihtiyacım var. Yani Fatih terimin futbolda başta geçmesi, altına da çok düzgün, iyi bir teknik direktör getirmesi ve futbolu bilenler tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Bir kere bu. Önemli. İkincisi, basketbol Galatasaray'ın çok önemli bir şubesi. Basketbol içinde Ergin Ataman gibi hatırlarsın Ergin, iyi bir Galatasaray'dır ve yönetimde üyemizdir. Ergin gibi bir insanın ki benim idealimdeki çok farklı. Çünkü Anadolu Efes'te Galatasaray'ı Birleştirmek gibi bir idealim var. Çünkü Anadolu Efes'in parası var ama seyircisi yok. Evet. Seyircisi yok ama şu anda parası yok. Dolayısıyla bu ikiyi birleştirip ergini de başına koyup yeni bir anonim şirketle yani bir anonim şirketle getirerekten onları değiştirmeniz lazım. Aynı şekilde voleybolda çok ünlü bir kardeşimiz ki ismini şimdi vermeyeceğim çünkü tam anlaşmadık onlarla da. Onu getirip başına pazarlamayı Artık bu kıtık yıllardan beri hep kazanıyormuş gibi gözüküyor brançolarda. Ama ne yazık ki gerisine baktığın zaman stoktaki mallar, çalınanlar, ikramlar derken Galatasaray pazarı bir şey kazanmıyor. O zaman gelin onu da başka bir anonim şirket kuraraktan outsource edelim. Herkes de buna bayılarak gelir. Dolayısıyla de bizim amatör sporlarımızı da bir çatı altında kurup yönetmemiz lazım. E zaten ihtiyacımız biliyorsunuz şu anda voleybol, basketbol sahalarımız. Galatasaray'da rivamızın son hali. Bizim nedir otelimiz var bir tane biliyorsunuz. Şimdi bir bir telefon markasının şeysi olmuş durumda. E, i̇lan evet. Koca otel 50 milyon dolara söylüyor Dursu o zamanlar. 50 milyon dolar bir tablo, reklam panosu. Yani işleri acıyor insan. Otel nerede ya? Hani söz verdiniz otelimiz açıcı. Yani her sene 5 milyon dolar kazanacaktı bu otel. Ama orayı şimdi çok güzel bir patirip 50 milyon dolarlık Türkiye'de olmayacak, dünyada olmayacak bir panomuz var. Övünmemiz lazım. İşte bunu da yapar arkadaşlara buradan da saygımızı sunmamız lazım. Bravo size lazım. Bir oteli pano olarak kullanmak şu akılcı bir şey. Ama otel olarak yapıp işletmek farklı bir şey. Onun için hakikaten Galatasaray'da çok var yapılması gereken şeyler ve değiştirilmesi gereken şeyler. Ama bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle bu işler olmaz. Bu ciddi bir Galatasarayların ellinin taşın koymasıyla olur. Hem maddi hem manevi. Dolayısıyla bizler zaten Galatasaray'ı 50 sene olmuştur Galatasaray'la olalım. 50 senedir izliyoruz. Çok değerli abilerimiz var. Metin Kozak gibi, Taner Aşkın gibi. işte bir sürü kardeşlerimiz var. Ozan gibi, Ahmet Özdoğan gibi. Ya bunlar hepsi birer dağılma oldu. Biz bunu toparlayıp tek başına bir Galatasaray'a yöntemeyi gitmemiz lazım. Dolayısıyla da sanıyorum ki aklı başında arkadaşlar bunun için çok çaba artıyorlar. Yani konuşursam çok konuşurum hiç konuşamazsın. Ona göre. <gülüyor> evet. Ben bir seyirci görüşü alacağım başkanım. Galatasaray'da zihniyet değişmeli demiş. halka açımlı Galatasaray bir seyirimiz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok Çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Çünkü Gazze artık bir 10.000 kişinin malı değil. Olmamalı. Gazze'de 10.000 yakın 9.500 9.700 kişilik bir taşeyi var. üyelik durumu var. Yani hem 25 milyon taraftardan bahsediyoruz. Hem de 9.000 kişinin keyfi gerisi oy vererekten veya keyfi toplam giderek yönetilmesi mümkün değil. Ayrıca artık çağdaş enstrümanlar var. Yani siz bunları ne kadar bak güzel, seninle bir sohbetimiz Eskiden ben stüdyo geliri senle yapardım. Şimdi uzaktan yapıyoruz. E spor Spokulay'da evet. uzaktan ya ne yapabilir, toplantılar yapabilir, oy hakkı verebilir gübre basarak'tan, asmayarak'tan Artık bunların çağdaş hale getirmemiz lazım. O zaman da Galatasaray'ın belli sınıflara ayırabiliriz. Yani X sınıf işte şu kadar bilmem ne. B sınıf şunlar. Yani birçok şeyde Galatasaray'ı halk da biliriz. Anlatabiliyor muyum? E dolayısıyla ha, Fenerbahçe modeli değil bu. Çünkü Fenerbahçe'nin yaptığı model yok. 200 üstünden üye birleşecek de bir tavuk olacak. Değil. Bir. Galatasaray'a ne ihtiyacı var? İyi Galatasaray'lar. Hangi sınıf A sınıfı. Galatasaray'ın ne ihtiyacı var? Paralı Galatasaray'lara. Hangi sınıf? B sınıf. Galatasaray'ın ne ihtiyacı var? İyi taraftara. Hangi sınıf? C sınıf. Galatasaray'a bilmem ne ihtiyacı var. Hangi sınıf? D sınıfı. O zaman kontenjan koyarız. Ne bileyim, taraftan olduğu bize 100 kişi gerekir. Örnek konuşuyorum. Şimdi lafları atıyoruz tabii. Paralı evet. Galatasaray'lardan bir kişi alırız. Normal iyi Galatasaray'lardan 100 kişi alırız. Ama sonuçta bütün Galatasaray'ların girmek isteyen, üye olmak isteyen bütün gazeteleri çatı altında toparlayabiliriz. Bunun için de çalışma yapıyor hukukçu arkadaşlarımız. Sonra da artık çağdaşız. Eski örfadetimiz sahibiz ama yeni de kullanmamız gerekir. Yani tüzüğümüzü de hala değiştirmiyorsak iyi doğmamış. De Bundan sonra değişiklik daha farklı olabilmeli. İşte bir pandemi çıktı. İnsanlar ellerinden dışarı çıkamıyorlar. E, ne çıktı? Zoom çıktı. Ne çıktı? İşte bu konuştuğumuz gibi bir sürü enstrüman çıktı. Evet. Enstrüman da bunu kullansın. Bakın divan başkanı e, neydi bizim olan? Divan başkanı ismi unuttum. Şimdi kızacak bana eşek. Eşe Mamamcıoğlu. Çift her, evet. her ayın bir cumartesi günü Zoom'da bu toplantıları yapıyor. Bravo sana yavrum. İşte bu. Teknoloji. Evet, işte bu. Ben de katılıyorum. Fransa'daki benim üyen de katılıyor. Güney Afrika'daki kardeşim de katılıyor. E ne oldu? İşte biz gaserler yeni bir enstrümanla toplanmış oluyoruz. Eşref'e özür diliyorum. E, ismini aklıma bir yandan gelmemesinden dolayı. Yoksa Eşref benim çok sevdiğim, hep e, belli yerlerde beraber olduğum bir kardeşim. Çok değer verdiğim bir kardeşim. E, özellikle söylüyorum çünkü onlar bir de Mustafa ile Için ikisi bazı sıkıntılar vardı. Evet. O sıkıntılar, ama gazcayı ilgilendiriyor tabii ki. Başkanım, e, gazcaylisine li olduğunuzu biliyorum. Niseli listem, niseli efendim. Can Ahmet. Evet. Niseli ayrımı için görüşleriniz alacağım, başkanım. Bir gazcaylisine li olarak. Donduk mu diyorum yoksa devam ediyormuz? Donlar mı? Şey Şu an o, sesim gelmiyor mu? Ondan. Şu an sesim gelmiyor mu Başkanım? Geliyor gayet iyi geliyor. Ben de miymiş sorum? Yani sonra siz deymiş. He. Evet. He, bu fena şeyler var arasına girip çıkıyor. Ondan olabilir bu. Şimdi yakın. Bilmiyorum artık Başkanım arasında. Ee, sorumu yine duyamadınız galiba. Tekrar ediyorum. Bir Galatasaray lise olarak e, lisevi lisevi siz ayrımını nasıl değerlendiriyorsunuz demiştim. Evet biliyorsunuz son yıllarda Ösen Başkan rahmetli Ösen Başkan'la başlayan Adnan Polat'ın, sevgili Polat'ın özel gücüyle yükselen bir yeni çığır oluştu. Liseliler, liseciler böyle saçma sapan kelimelerle taraftarımızla rahatsız ettiler, genel kurulu da rahatsız ettiler. bir bütün Galatasaray'a bu kulübü kurmuşlar. Arkasından da kaliteli düzgün, Galatasaray'a yakışır, bir sürü yüyalmışlar. Bir birlik olmuş. Dolayısıyla bu safhada bunu konuşmak bile Galatasaray'a ihanet olarak görüyorum. Çünkü ben de bir liseleyim. Ama benim oğlum Cenk Kıran Galatasaray Lisesi'nde okumadı. Ama inanıyorum ki benden daha çok Galatasaray'ı seviyor. Çünkü mağlup olduğumu ağlıyor, ben ağlamıyorum. Galip geldim, o darmadan oluyor. Ben daha sakin karşılıyorum. Demek ki baba oğul liseli lisesiz olabiliyor. Ama bu bizim Galatasaray'ı sevmemize ya da gazayı düşüncesini yanlış yorumlamıza sebep olmamalı. He, bir sıra sıkıntı var. O da lise lisesiz değil. Galatasaray'da saçma sapan kulübde saçma sapan bazı dernekler var. Düşünce derneği. Kültür Derneği, bilmem ne derneği, iş adamları derneği. Bunlar ne ya? Galatasaray bir tane. Galatasaray Spor Kulübü Derneği. Bunun dışındaki dernekler zaten olayı kışkırtıyorlar. Dolayısıyla elbet bir gün kazayan gelirsen başkanlığa şimdi daha haberler olsun. Bu tür dernekler yok. Tek bir Galatasaray Spor Kulübü Derneği var. Onun dışında dernek yok. Hizipleşme yok. Çünkü bu dernekler Örnek konuşuyorum işte. Düşünce derneği. Ya siz 50 kişi çok düşünüyorsunuz da öbür 10 bin kişi az mı düşünüyor? Ve veyahut kültür derneği. Ha siz kültürü çok iyi biliyorsunuz da orada 50-60 arkadaşımız çok iyi biliyorsunuz da diğerleri zeka özürlü mü? Kültürsüz mü? Yani böyle garip garip derneklerimiz var ne yazık ki. Bu derneklerin Galatasaray'dan yani Galatasaray Büyünesi'nden Galatasaray ismini almaması gerekir ile liseli, lisesiz tamamen bir saptırma olayıdır. Ki başarısız kalacaktır çok yakında. Dolayısıyla Galatasaraylılar tektir. Saygı duyuyoruz liselilere. Ben de liseyim. lisenle onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Çünkü Galatasaray ve Türkiye tarihine baktığın zaman bu Galatasaray lisesi talebelerinin ne yaptığını tüm dünya biliyor. Evet. E, e, i̇nsan kendi lisesiyle, siz örnek konuşuyorum. Hangi liseden mevcut Can? Ben Sarkısa Anadolu. He, şimdi senden gurur duymuyor musun? Oradan çıkan bir sürü insan sana gurur vermiyor mu? Tabii Geriyor. ki. Dolayısıyla biz lise bizden hepimiz gurur duyuyoruz. Çok önemlidir. İnanın ki üniversiteden daha önemlidir liseniz. Çünkü en güzel zamanlarımızı lisede geçiririz. Kesinlikle. Kardeşliği, Kardeşliği, beraberliği, sevgiyi, saygıyı orada öğreniriz. Ondan sonra üniversitede satarız başkalarına. Evet. Ne olur ee, taraftarlarımız özellikle bu gibi cılız düşünce yozdu olan fikirleri hiç konuşmasınlar. Galatasaray bir tanecik. Ve onun da taraftarı Galatasaray'a taraftar. Orada da biliyorsunuz yok iki yumruk, beş yumruk, bilmem ne 202, 222, ya tamam, hepimiz biriz. Hepimiz Galatasaray'ın sevdalısıyız. Hepimiz Galatasaray'ın arzısındayız. Galatasaray'ın gururla taşıdığımız gururla taraftarlarıyız. Ben de bir tanesiyim. Ama ayrıncılık yaptığınız zaman, işte oluyor. Tadı kaçıyor, tuzu kaçıyor. Ve Galatasaray'ı unutulup birbirlerine giriyorlar. Ne olur yapmayalım? Biz Galatasaray'ız. Yeterli. Peki doğuştan mı Galatasaraylısınız yoksa lisede mi Galatasaraylı oluruz başkanım? Doğuşta, doğuşta değilim yazık ki ama ee, şimdi yaşım da meydana çıkıyor. Bu Google amca çok alışkanlık yaptı. Hemen yaşımı gösteriyor. Fazla da gösteriyor. Çok kızıyorum ona. Çünkü ben 9 aylık doğumluyum. Yani yıl sonunda gelmişim. O beni bir sene yaşlı gösteriyor. Kızıyorum. Dava açacağım ayrıca. <gülüyor> e, Peki, e, yöneticilik döneminde çalıştığınız, çalışmaktan en keyif aldığınız teknik direktör hangisiydi başkanım? Yani benim tabii e, Belçikalı bir teknik direktörde çalıştık bir dönem. Fatih ile çalıştık. Yani hepsi çok kaliteli, çok düzgün insanlardı. Zaten Galatasaray'a e, kalitesiz insan gelmez. Çünkü Galatasaray teknik direktörü ararken dünya sıralamasına bakar dünya sıralamasından seçen başarısını. Dolayısıyla bugün Fatih Terim'de dünya sıralamasında önemli yeri olan bir insandır. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla bizim Gereç olsun, Hacı olsun, hepsi bunlar artık belli yerleri olan insanlardır. Dolayısıyla son yıllarda belki Fenerbahçe Beşiktaş kendi çocuklarına sahip, sahip çıkmak için dünya standında olmayan teknik direktörleri Kendilerine teknik direktör getirdiler ama onlarda da sıkıntılarını görüyoruz. Çünkü çok kolay kolay bir teknik direktör yetişmiyor. Ben size söylesem bir Fatih Terim sayarsınız yıllardan beri, senin çocukluğundan beri, hayalinden beri odur. Evet. Bir sayarsınız, Denizli'yi. Ama 3. Şenol, 4. 5. sayamazsınız. Bu acıdır. Çünkü biz şu anda teknik direktörlerimize sahip çıkıyoruz ben futbol federasyonunda da görev yaptım. O zamanki yıllarda Türk teknik direktörünün adı yoktu. Hepsi yabancıydı. E şimdi baktığın zaman tam tersi ağırlıklı bir teknik direktörler Türk ve çok az kişi de yabancı ile çalışıyor. Yarın öbür gün Galatasaray teknik direktörü de Türk olmalı. Çünkü Fatih Terim'in yöneteceği bir futbolun rahat anlaşabileceği bir kardeşi olmalı teknik direktör. Dolayısıyla ben Türk teknik direktörü saygı duyuyorum ama e, ehliyeti olmayan, diploması olmayan yöneticilerden sıkıntılarımın da çok büyük olduğunu hissediyorum. Çünkü 3 maç yenildi mi Gönder Ahmedi, Mehmet Ali. 4 maçtı Mehmeti Gönder, Cemil Ali. Evet. Öyle bir şey yok ya. Yani. Bankanızdan evet. yani, nasıl doyuyorsunuz? Kolay kolay yürüyor musunuz? Doğduğunuzdan yürüyor musunuz? Koşturuyor musunuz? Yemek mi yiyorsunuz? Hayır, birileri destek veriyor. Onun için Türk teknik direktörlere e, saygı duyalım, onların iyi olması için çalışalım. Dolayısıyla onları da hemen bir kenara atıp sanki onu atanlar çok büyük adammış gibi o görevi onlara vermeyelim. Çünkü insanlar kolay kolay bir yere gelmiyor. Bugün Sergen olsun, Erol olsun, Okan olsun. Yani hiçbir tanesi kolay kolay bu yerlere gelmiş değil. O günah. Onlara da saygılı olalım. Peki, başkan olsam Fatih Terim'i futbolun başına getirelim. Onları beraber çalışacak bir direktör getirmemiştiniz. Bu kişi sizce kim olmalı? Okan Buruk, Bülent Korkmaz. Ben getirmem. Ben anlamam futboldan. Hı. Fatih Terim'i bırak. Değil, o düşünsün. Ama Fatih Terim'in Okan'ı getireceğine inanıyorum ayrıca. Çünkü onun kardeşi evet. o. Evet. ben karışmam. Bir seyirci sorusu alacağım başkanım. Fransız, Fransız teknik adam hayranıydınız ama bir Fransız teknik direktör getirmediniz demiştik seyirimiz. Ee, çok doğru. Fransız teknik direktör biliyorsunuz gençlere çok önem veren, yani genç yetiştiren bir ekoldür Fransız ekolü Dünyada da çok önemli bir yerleri vardır. Ama e, benim bir kere başkan olmadığım için, başkan yapmadığım için söz hakkım hep ikinci derecede kalmıştır. Dolayısıyla rahmetli Özlem Bey'in istediği, bizim de desteklediğimiz Gerez'si getirmiştik hatırlarsın. Evet. O da Goberge yani Fransız Belçikalı bir teknik direktördü. Çok da başarılı oldu. Dolayısıyla bugün dahil dünya sporundaki özellikle Avrupa'daki önemli kulüplerin başlarında Fransız teknik direktörler vardır. Mesela Arsene Wenger'i çok sayar, çok severim. Şimdi Arsene Wenger sizin kulübünüzün başında bir teknik Danışman olsa ki biliyorsun yıllarca evvel Türk Sporu'nda Fatih Terim'i yöneten bir Alman idi. Evet. Danışman vardı. Dolayısıyla bunlar hepsi güzel şeyler. Çünkü biz hep büyük değiliz. Hatta bugünlerde uzaya falan gitmeye kalktık ama işte görüyorsun şu şu mesafede bile zor konuşuyoruz. Ama evet. da, işini bilene de saygımız olmalı. Peki, ee, sizin bir açıklamanız var. Fatiterim demişken o geldi aklıma ee, en sonki ayrılışıyla ilgili bir biz daha öncesinden duymuştuk ayrılığı demiştiniz. O dönemi biraz anlatır mısınız? Konuşmak ister misiniz? Yok. yani ben her şeyde rahat konuşurum. Benim bir sıkıntım yok, Kimseye de hesap verme durumum yok. Allah'tan borç. Başından sormadım mı? Biz <gülüyor> hayır, çünkü bizi Fatih Terim ve etrafı her zaman bir diyalog şunluyuz, yani yıllardan beri. Çünkü o ben onun abisiyim. Bizde Galatasaray'da abi kardeşlik çok önemlidir. Evet. Ama bunu, bunu anlayan, bunu hazmına varan insanlara abi kardeş denir. Şimdi ben Mustafa'nın da abisiyim ama Mustafa bana abi demez. Çünkü o daha ikimizin arasındaki o şeyi kapmamışız Ama Fatih benim kardeşim. Ben Fatih'e telefon açtım ama kardeşim derim. Fatih demem. Tek tek direktör demem. Kardeşim benim çünkü. Galatasaray'da o alışmışım. E Fatih de bana başka da demez. Turgay da demez, Turgay Bey de demez, abiler. Demek ki aramızdaki diyalog bir Galatasaray örf adetlerine uygun bir diyalog. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla gayet rahatız Fatih ile. Dolayısıyla bugüne kadar Fatih'in sıkıntılı görünenlerinde en çok Fatih'i arayan, kendisi de izliyorsa bize katılabilir, en çok Fatih'i arayan, en çok Fatih ile düzeltmeye çalışan, onun arkasında bizim varlığımızı bilmesini sağlayan, çünkü Fatih de ki beni, Hayri Koza böyle birkaç tane abisi vardır. Çok sayar ve sever. E biz adam teknik direktör. Ve Türkiye'nin bir nolu teknik direktörü. Şimdi sen kimsin? Başkan olabilirsin. Seçimde gelmişsin. Ama hadi bakayım kendi gücünde. Niye durmadın üç sene sonra kaçtınız? Bir sürü başkan var. Hepsi toz oldu. Evet. Ama Fatih aslanlar gibi. Dolayısıyla ben Fatih'in yanındayım. Çünkü o gasaylı. Öbürleri hikayeden. Dolayısıyla yok öyle şey. Ben onu duydum. Biz Fatih'in peşini bırakmayız. Fatih'i kimseye bırakmayız. Yedirtmeyiz kardeşim. Ha Bunu taraftar ağzıyla söylüyorum. Çünkü ya sen Fatih'i bırakırsan kime alacaksın ki? Tabii ki çok saygıdeğer teknik tekniklerimiz var ama Elinde bir Fatih varken niye başka bir şey alıyorsun? Niye onun moralini bozuyorsun? Tabii ki paran yoksa söylemen gerekir. Ne diyeceksin? Biz bu sene paramız yok. Baştan. Paramız olmadığı için de elimizde ancak şu kadar genç adam alabiliriz. Elin adam alabiliriz. Fatih bilsin ki bunu hem taraftarına hem de kendisine düstur olarak ona göre yönlensin. Yok. Siz istediğimizi alırız, istediğimizi veririz deyip de sonra da Fatih'i kusurlu bulursanız bu olağan şey değil. Bir kere Ünal yaptı. Ünal da gördü. Sevgili Ünal Aysal da gördü. Yani öyle bir şey yok. Ben patronum. Onlar benim memurum. Bilmem neyim. Bırakın bunları ya. İşte onlar. Galatasaraylı olamamışlar. Galatasaraylı olmak o değil. Galatasaraylı olmak, güvendiğin, inandığın kimselere işi sonuna kadar bırakıp takip etmektir. Ama Eko yarışına girmek demek değildir. Onun için ben Fatih hiçbir şeyim olmadı, bugüne kadar hiçbir alışverişimiz olmamıştır. Son derece severim ve son derece sayarım. Aynı şekilde Okan'ı aynı şekilde daha evvel bizim diyedi şimdi şey giden e, Bursa'ya giden Hamza Hamza, Hamza, Hamza oldu. Evet bunlar bizim kardeşlerimiz. Yani bu çocuklar abi kardeş. Bunların hiçbir tanesi ne bana başkan der ne şey der. Turgay Bey'ler. Hepsi abiler. E biz de onların, onlar da bizim kardeşimiz. Tabii ki kollayacağım. Ben daha sayı kollarım evvela. Çünkü görevim icabı o. Dolayısıyla böyle gelip de dünkü, düne kadar tanımayan birisi gelecek buraya. Kimsenin tanımadığı. 30 yıllık Fatihlerime hakaret edecek ve veyahut Hatta ona poz kesecek. Yok öyle numara. Yani kalkması böyle numaralara. O divan kurulu üyesi. Onun için Fatih Terim'e e, çok vet etmiş gibi oldu ama ayrıca da, ara sıra da böyle sevişiriz de haberin olsun. Onu da biliyor zaten. <gülüyor> Olur başkanım. E, bir de şey açıklamanız vardı. Turgut Özal'la ilgili beni kültür bakanı yapmak istemiş demiştiniz. Turgut Özal'la o döneme Turgut Özal'dan biraz bahseder misin ilişkinizden? Tabii çok Yad ederek şey yaparaktan, sevinderek Allah rahmet eylesin. Evet. E, 80'lerde e, ben bir, önemli bir otelin başındayken Turgut Bey de bizim misafirimizdi. Oradan tanışmıştık. Diyalogumuzla oluşmuştu. O zamanlar tabii Türkiye turizm diye bir şeyin t'si yoktu. Ne otel vardı. E, söylediğim zamanlar senden çok çok çok eski İmdat zamanları. Ne otel vardı, ne otobüsü vardı, ne restoran vardı, hiçbir şey yoktu. Özel tabii Amerika'dan geldiği için Türkiye'ye oradaki tecrübe ve bilgileriyle Türkiye'de bir şey yapmaya çalışan insandı. iyi niyetiyle. Dolayısıyla yanına da düzgün, eğitimli ve de iş bilenleri toplamaya çalışırdı. Allah rahmet'in eylesin Adnan Kahveci gibi, Meddettin Dalan gibi, Güneş gibi işte Allah rahmet Mesut gibi bir sürü böyle genç takımı toparlardı. Ee, ben de tabi otelde olduğum için işte, turizmden çok iyi anladığım için o zamanlar anladığım turizm de tabi komik bir şeyler çünkü o zaman turizm diye bir şey yok ama ben anlarmış geçirirdim tabi laf aramızda. Kimse duymasın bunu. Dolayısıyla sohbet ederken birbirimizle hep alışverişini yapardık. Türkiye nasıl turist gelecek? Gelmez. Çünkü otelin yok. Otobüsün yok. Uçağın yok. Personelin yok. Mutfağın yok. Nereye gelecek turist? Nereye gelecek? Yani. O zaman dedi ki gel. O zaman otel yapalım. E otel yapan adam da geri zekalı mı? Para yatıracak. Otel yapacak. Bekleyecek. Yok. Teşvik edelim. Restoranları teşvik edelim. Evet. E, e, otobüsleri, uçakları teşvik edelim. Dolayısıyla çok güzel bir diyalogumuz vardı. O dedi ki ya gel o zaman sen de bunların başında ol turizm bakan olarak da. Ben de tabi evvela havaya girdim. Çünkü genç, 27 yaşındayım hatırlıyorum çok o günleri. Havaya girdim ama Ankara'ya gideceğim vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> çünkü biz de uluslararası platformlarda çalıştığımız için farklı düşüncelere sahibiz. Bizim burada kravatlarımız, şeyimiz, mendillerimiz, burada kravatlar tip top böyle biliyorsun dikkat eden bir Zümre'yiz. Ankara'ya gittik herkes ya Herkes hangi robot gibi dolaşıyor. Bana çok sevimli gelmedi. Ee, çok kızdı bana. Allah rahmet eylesin. Nur için de Semra'nın e, duyarsa da ona da çok saygılaması söylüyorum. Ondan sonra ben dedim babacığım ben izin verirsen İstanbul yoluna gidiyorum. Böyle bir maceramız olmuştu. Çok keyifliydi. Allah nur için de yatsın inşallah. Mekanı cennet olsun. Amin. Ee, başkanım. Amin. Eklemekseniz bir şey yoksa yayınımız olsun. geldi. Şimdi bir espriyle ve biraz da e, ilginç bir e, anekdotla kapatalım istiyorsan. Olur başkanım. Herkes izleyicilerimiz biraz yüzleri gülsün. Bugünden yüzleri gülmeleri zor çünkü. Yalnız tek sıkıntım o çocuğun ismini hatırlamıyorum. Sen belki hatırlarsın. Ösen 2004 yılında, 2005 yılında Ösen'la <gülüyor> Fransız bir futbolcu e, Arsenal'da oynuyor. E, saç Şimdi ismini hatırlamıyorum. Hep on, o isim hep bana ters gelmiştir. O zaman da Özlem Bey gazetecilere ben de biliyorsun basınla ilgili ben diyaloglara giriyorum. Ben iletişim kuruyorum. Özlem Bey dedik ya o çocuğu alıyoruz dedi. Ee, İnşallah dedi. Onun da bir Fransa'da arkadaşı var. Nesim Nis, galiba. Nesim anlaşmak üzere dedi. Gidecek çocuk buraya. dedi. Çok önemli bir oyuncu o zaman. Arsenal'de sağ tarafı şey kesiyor Çürüyor, kısa boylu bir çocuk. Ya tabii sevildik. Toplantıdan sonra basın geldi. Ben tabii basına gayet sevimli bir şekilde işledim. Yani çok yakında önemli bir e, haberimiz olacak size. E, çok önemli birisi geliyor Arsenal'dan. Oo tabii insanlar heyecanlanırlar filan. 10 e, günü 15 gün geçti. Can, bizim bizim kira haber yoktu. Geldi gelecek yok. Diyelim Başkan geliyor mu? Geliyor geliyor dedi. Tamam. Çıktık yine. Dediler ki ne oldu? Dedim vallahi herhalde bugün yarın uçağa binecek. Oooo bütün taraftarlar gayet mutlu, memnun. 15 gün geçti yine bir şey yok. Oyuncu Robert Pires'in başkanı. Ah, aferin sana. Ben, benden çok yaşa. Pires. Hep unutuyorum uçurucu ismini de. Pires yok piyasada. Ondan sonra bir 15 gün daha geçti. Gazeteler soruyor bana ne oldu Pires diye. Valla uçakta indi. Otobüse bindi şimdi. Ben şimdi ile. İşim, <gülüyor> çalışıyorum çünkü <gülüyor> pires haber yok. yine öttürüyoruz rahmetini Allah rahmet edin. nur Amin. ikimiz. Ee, dedim ki ya başkan bu piresi bir arayamaz, arayamaz mıyız? Nasıl bulacağız? Ya dedim ben Türk-Fransız Ticaret Derneği başkanlığı yapıyorum yani Fransızların Türkiye'deki temsilcini yapıyorum. Benim için iki, de, iki dakika telefonunu bulmak dedim. Hadi hemen konuşalım dedi. Ben aradım Ticaret Odası'nı. Dedim ki bana ya Pires'in telefonu bulabilir miyiz? Üç dakikası sonra telefon geldi. Bulduk. Açtım ben işte. Dedim ki ben Turgay Kral, Galatasaray, Türk-Fran Ticaret Darihi. Karşımda birisi asker gibi selam duruyor. Belli ya. Emredersiniz nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Fransızca konuşuyoruz tabii. Bazıları Türkçe konuşamıyor. Ben Fransızı'yı hala biliyorum. Ondan sonucunda konuşuyoruz. Dedim Pires ne zaman geliyorsun evladım? Herkes seni bekliyor burada. <gülüyor> Nereye geliyorum efendim? ya, Vallahi <gülüyor> dedi başka bir haberim yok. <gülüyor> Kimse bahsetmedi. <gülüyor> Ama ister Arsene Wenger'le konuşun dedi. Kapattık. Özlem başka bana bakıyor. Ben Özlem Baya bakıyorum. Olaya bak. Onun üzerine tekrar Arsene Wenger'i bulduk. Arsen Wenger'i aradık. Tanıtıcı kendisini kendisine gayet tabi saygılı bir şekilde. başkan keşke daha ben söyleseydiniz. Şu anda Avrupa Kupalarına başladık. Benim yeni bir oyuncu alma şansım yok. Yoksa size verir. Genç bir oyuncu dedi. Ve Pires hikayesi otobüsten sonuçlandı. Onun için çok gülerim bu hikaye. Futbolda bunlar var. Onun için bugün büyük yöneticilere hak veriyorum. Yani geliyorum deyip, gidiyorum deyip yok olan, giden Jiberi'ler gibi evet. Pires'ler gibi. çok insanımız var. Fransız hepsi. O yüzden çok teşekkür ederim. Daha... Teşekkür ederim Başkanım. Ben de Ekim adına yanımızda katıldığınız evet. için. Benim için çok keyifli bir evet. yayın oldu. Zaman zaman bir bağlantı evet. kopması oldu ama evet. onun dışında çok keyifli bir yayın oldu. Evet, evet. Onlar da inşallah uzay sonrası teknolojimiz daha o zaman daha rahat konuşabiliriz seninle. Ne kadar katılan varsa bütün fanlara, Galatasaraylı fanlara bir sürü isim gördüm, gözlerim çok fazla uzaktan seçmiyor ama hepsine çok teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum Can Ahmet. Seloy'a teşekkür ediyorum bizi birleştirdiği için. Hepinize sevgiyle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar başkanım. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Evet futbol anadolu bugün konumuz Galatasaray eski başkan ve Turgay Kırandı. Keyifli bir yayın oldu. Bağlantı kopmaları az olsa da e, güzel bir yayın oldu. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Futbol Anadolu YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğlenceli çekişlerimiz yarışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda bu programda bütün programları yine oradan izleyebileceksiniz. Herkese iyi akşamlar diyorum.